Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu videomuzda otomobil parçaları özelliği kaybedince nasıl ses çıkarır onu öğreneceğiz. Hangi parça arızalandığında nasıl ses yapar? Viraj demir lastiği. Viraj demir lastik kauçuk malzeme yapısı olduğundan belli bir zaman sonra özelliğini kaybeder. Biraz demir lastiği tümseklerde az bozulmuşsa sert geçişlerde gacırtı yapar. Tamamen bozulmuşsa her kasiste ve tümsekte gacırtı sesini rahat bir şekilde duyabilirsiniz arkadaşlar. Mevsimsel geçişlerde ses yapabiliyor. Malzemesi kahveçik olduğundan dolayı sıcak ve soğuktan etkilenip belli bir süre ses yapıyor belli bir süre sonra ses gitmezse özelliğini kaybetmiştir değişimi gereklidir salıncak burçları var salıncağın uçlarında, bunların da malzemesi kauçuk malzemeden olduğundan dolayı arkadaşlar bir zaman sonra malzeme özelliğini kaybediyor malzeme özelliğini kaybedince de Gacırtı sesi yapıyor. Eski karyola sesleri gibi Gacır gacır ses yapar mesela. Bazen yolda da karşılaşabilirsiniz. Herhangi bir tümsekten geçen bir araba Garç kurç diye ses yapar. Ee, bu salıncak sesidir. Zerot Zerot tamamen Bozuksa Küt küt diye sert Ses vurma sesi yapıyor. Kasistlerde bozuk yolda yapar. Zero iki ucunda da oynar başlıklı parça olduğundan dolayı özelliğini kaybedince kasislerde tümseklerde bozuk yolda sert küt küt diye vurma sesi yapar Altrotil salıncağın ucundaki parça aynı zeroth gibi kasislerde tümseklerde bozuk yolda bu da bazen küt diye ses yapabilir Bazen aracın ilk hareketinde gırç gırç ses yapabilir. Tabi o sürekli olan bir şey değil. Tamamen bozulmuş olduğu zaman yapabilir o sesi. Amortisör. Amortisör bozulduğu zaman çukurda Lok diye sert bir ses verir. Ses hissedilir derecede güçlü bir sestir. Diğer bir durum amortisörler özelliğini yitirince aracın konforu azalır. Sert bir süspansiyon oluşur araçta. Amortisör daha çok çukurlara girdiğiniz zaman o lok diye lok diye sert vuruntu sesi yapar. Amortisör kulesi amortisör takozu da değilebiliyor. Amortisör kulesi özelliğini kaybedince e, yapısı kavuçuk malzemeden olduğundan dolayı tümseklerde gacırtı sesi verir. Bu da e, tümseklerde, kasistlerde sert geçişte gacırtı sesini duyabilirsiniz. Tamamen bozulmuşsa zaten her tümsek, her kasiste zaten gacırtı hissedersiniz. Diğer e, arızası tam turlarda yay sesini duyarsınız. Yayın sesin tak sert bir vurma sesiyle hissedersiniz. Bu amortisör kulesiyle virajdemin lastiğinin arızaları birbirine benziyor. Yani ses olarak birbirine benziyor. İkisi de aynı kavuşuk malzemeden olduğundan dolayı. Bu da mevsimsel geçişlerde sıcak soğuktan etkilendiği için malzeme mevsimsel geçişlerde ses yapabiliyor. Bu da aynı şekilde ses belli bir süre sonra kaybolması lazım. Ses devam ediyorsa amortisör kulesi değişmesi gerekli. Parçaları ve arızada yapabildiği sesleri az çok belirttik. Gelen sesin hangi parçadan geldiğini tahmin edebilmek, anlayabilmek için sesin nereden geldiğini iyi tespit etmek gerekir. Tabii ki bu bilgi ve tecrübe ister. Videoyu beğende bulunmayı, henüz abone değilsiniz, abone olmayı, kanala destek için paylaşımda bulunmayı unutmayın.